19-25 Eylül, güzel takipçilerim, güzel ailem, sevgili koçlar nasılsınız? Beğenmeyi, yorum yazmayı bizde kalarak keşfete düşürmeyi unutmayınız diyorum. Sevgili koçlar... Bu hafta kendinizle alakalı böyle güzel kağıtlara not tutacaksınız. İşinizle alakalı isteklerinizi ya da yapmanız gereken birçok şeyi artık kontrollü şekilde yapmayı öğreneceğiz bu hafta. Yöneticilerimizle konuşmak istiyorsak randevularımızı alacağız. Yeni bir iş arayışı içerisindeyseniz daha güçleneceğiniz bir noktanın alternatif tekliflerini yaşayacaksınız. Parasal anlamda uzun süredir çözemediğiniz konularla ilgili bir pro program hazırlayacaksınız ve bunları bu hafta tek tek uygulama haftanız yani dikkat ettiğiniz takdirde kendi gücünüzü bulduğunuz takdirde ve eleştirileri açık olduğunuz takdirde başarı size imkansız değil, olabilecek her şeyi sunacak. Yani kurumsal bir alanda çalışıyorsanız bu halledemediğiniz yöneticilerle ilgili krizi çözmüş, haklarınızla alakalı konuşmak istediğiniz insanlara ulaşmış olacaksınız. Ve şirketinizle alakalı farklı bir yer, farklı bir ülke ve işiniz gereği oluşturmak istediğiniz haklarınızı daha güçlü yukarıya doğru çekeceksiniz. Ama tabii ki gergin ve sinirli agresif tavırları biraz daha yumuşatarak halledersek direkt bir İnsanların yüzüne bakarak kendimize doğru ifade ettiğimizde sizde bu hafta daha şanslı, daha yıldızı 4 olarak veriyorum, 5 vermiyorum. Çünkü patavassız bazen enerjiniz böyle kır yası gösteriyor. Bunu dikkat edelim. Evet, kurumsaldan kendi alanınızı yapmak, kendi işinizi kurmak istiyorsanız bunlarla ilgili altyapınız hazır, cesaretinizi toparlayın ve bu sistemi start verin. Hem bu firmanızda hem de kuracağınız sistemde belli süre idare ederek, tick Sonra kendi alanınıza geçersiniz. Bu doğru bir karar. Ortaklı iş ve ortaklı işlerinizle alakalı yaşanan krizleri yavaş yavaş görmeye başladınız. Güvensiz ve ekip ve çalışanlarınız arasındaki gerginliği yumuşatma haftanın söz konusu olacak. Aslında biraz daha görmek, bilmek ve öğrenmeye alışacağınız bir hafta. O yüzden sizin için artıların çok fazla olacağı bir nokta. Devlet kurumsal ya da hukuki süreçlerle ilgili de evraklarımız ve tamamlanması gereken yani, e, yasal süreçlerinizle ilgili daha kararlı olmanız gerekiyor. Avukatınız ya da siz davalarınızı görmemezlikten gelmeyin. Yoksa parasal ceza uyarınız var. Ailenize ait Çözmeniz gereken miras konularınızla alakalı da ertelenen davalar tekrar gündemimizde olacak. Bunu da çözelim. Eğer sabit bir iş alanındaysanız işinizle ilgili hiç değiştirmeyin. Yeriniz gayet güvende ve rahatta ama geçmiş iş mahkemelerinizle alakalı çok fazla insanlardan bilgi almaya çalışırken hatalara maruz kalıyorsunuz. Sessiz sedasız eski iş mahkemeniz prim ve yatması gereken paralarda biraz daha sakinlik oluşturmamız gerekiyor. Yalnız yurt dışı seyahatler ve çocuklarımızla ilgili eğitimlerle ilgili yurt dışı kapılarımızla ilgili fırsatlar yakalanacak, yakalanacak ve siz de gitmek istediğiniz ülkeyle ilgili startlar vereceksiniz. Bu ara e, ailemize ait e, ortaklı şirketimiz varsa ortaklı işlerimiz varsa ortak ayrımı kararı içerisinde olacaksınız ve kavga etmeden gürültüsüz patırtasız çözmeniz lazım. İleride bunlar şimdiden size sıkıntı gösteriyor. Evet aşk konusunda Kendinize ait ilişkinizin daha uzun ve daha keyifli kalmasını istiyorsunuz ve ilişkideki hataları görmek ve onu kendinize doğru ifade edeceğiniz hafta. Eğer ki birine çok aşıksınız ve bu ilişki olur mu diyorsanız, evet biraz olumluluk var ama karşı tarafın genet, e, kültürel olarak size uymadığının farkına varırsanız daha mutlu olacağınız gözüküyor. Uzun soluklu ilişkilerinizle alakalı noktada da kendi içinizdeki doğru kader ve yatırımlarla ilgili planlayacağınız ilişki hem size mutluluk hem de doğru ...insanın adımını sunacak. Yalnız çok uzun süre önce ayrıldığınız insanla... ...tesadüfen karşılaşacak... Tekrar bu ilişkiye şanslar vermek isteyebilirsiniz. Geçmiş geçmiştir. Siz gelecekteki yeni umutlara bakmanız lazım. Sevgili evli çiftlerimiz, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada. Stabil gidecek bu hafta. Yalnız çocuklarınızın odası, çocuklarınızın eğitimiyle alakalı yeniden bazı sorunlar çıkacak. Bunları düzeltmemiz lazım. Özellikle de hanımınızın işiyle ilgili bazı pürüz ve rahatsız olduğu yöneticilerden kaynaklı krizler, konuşmalar olabilir. Siz onu destekleyin. İş yeri doğru onun için. Evet bu ara nişanlanan ve ailede ters düşen çiftlerimiz sevgili koçlar. Evet kesinlikle aileler birbiriyle küs olacak. Radikal bir karar vererek evlilik yapmayın. Ailenizle uzun sonuklu görüşemeyebilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Sağlık olarak özellikle boyun ve bel evrelerimizdeki omuz düzleşmemiz, boyun ağrılarımız, boyun fıtığımız hareket evresinde dikkatli olun. Bir de uzun süredir kaslarımızla alakalı yumuşamalar var. Artık spor yapıp ve sıklaşmaya ihtiyacı var diyorum. Sevgili ev hanımları çok yorucu bir hafta. Hak veriyorum çocukların gerginlikleri, eğitim noktaları ve ailevi Kaoslar sizi çok fazla yıprattı ve eşinizin size ilgisiz tavrı sizi fazlasıyla yoruyor. O öyleydi ama özellikle dul olan ve evlenmiş, ayrılmış, sevgili çiftler, ayrılmış insanlar için tanıştırılma, yeni fırsat, yeni ilişkilere yelken açacaksınız. Hadi cesaretinizi toplayın, mutluluk sizin elinizde olacak. Bu ara kurslar, merak ettiğiniz dil eğitimleriniz ve, ve başarmak istediğiniz tekrar bir üniversite kararınız varsa... Kayıtlarınızı oluşturun. Bu konuda da şanslısınız diyorum. Güzel bir hafta olsun efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgili Boğalar, beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın. Güzel ailem, özellikle şansınızın daha verimli bir noktada olacağı, kendinize ait alanları ve iş konusundaki fırsatları kesinlikle kaçırmamanız gerekiyor. Güneş terazide 23 Eylül itibariyle geçiyor ve yeni işler, yeni fırsatlar, yeni terfilerle ilgili daha net kararlar alacaksınız ve bulunduğunuz noktada istediğiniz konumu hayal ettiğiniz noktaya da ayaklarınız yavaş yavaş ilerliyor. Yeni iş başlayanlar için olumsuz gördüğünüz ve pürüzlü gördüğünüz birçok noktada sevilecek, değer görecek ve iş alanınızda daha güçler Bence pozitif enerjiyi alıyorsunuz. Fırsatları güzel bir şekilde hayatımıza renk katarak ö, kullanmanızı öneriyorum. Kurumsal bir alanla ilgili çalışmalarınız devam edecek. Özellikle insan kaynakları alım-satım alanındaysanız farklı bir kulvardan gelecek teklif. Konumunuzu, mertebenizi kesinlikle değişimine yol alacak gözüküyor. Eğer ki kurumsal, sabit bir alanda devam ediyorsanız iş yoğunluğunuz daha fazla olacak ve üstünüze çok fazla görevler verilecek. Bu sınav gibi düşünelim bunu. Eğer bunu doğru başarırsanız rütfenizle alakalı noktada da ferahlıklar size fırsatlar yer, yer alacak. Yurtdışı dışı seyahatlerimiz, işimizle alakalı gitmemiz gereken yolculuklarda daha bilinçli hareket ederek kendi özgüvenimizi tamamladığımız takdirde Hiçbir pürüz yok. Siz yeter ki özgüveninizi depolayın. Başarısız asla görmüyorum. Siz kendinize güvenin yeterli. Kendi işinizi büyütmek, yeni projelerde yer almak istiyorsanız özellikle şanslı gününüz 24, 25, 26 haftası bu konuda daha imzalarınızı atılması ve kendinizi daha güvende hissetmeniz için o tarihler çok daha sizi destekleyecek. ...fırsatları daha verimli şekilde... yaşamamıza yardımcı olacak. Aynı şekilde terfi beklentileriniz ve işinizle alakalı hayal ettiğiniz noktaya gitmek istiyorsanız e, en güzel tarih şöyle söyleyeyim 28 ve 29 sizin bu noktalarda daha verimli olacağınızı uyarıyor. Aynı şekilde de kendi fırsatlarınızı ve işinizi büyütmek e, sosyal ağlarda kendi şu alanlarınızı yaratmak istiyorsanız gözünüzü kapatın, tanınmak, başarı ve ünvan için çok doğru noktaya doğru geçiş sağlayacaksınız. Eğer ki kısabet, hiç unutuldum ben Emine ablacığım, beni kim görecek, kimse ben, kendi konumunuzla alakalı eğitimler, dil eğitimi, kurslar ve kendinizi geliştirmeniz lazım. Çünkü siz o kadar rahatla alışmışsınız ki, başka bir yer beni benimsemez, benim zaten eksikliklerim var diye, diye burada köreliyorsunuz. İyi bir kurs eğitimi alarak, kendi başarınıza daha renkler katabilirsiniz. Sanatla merakınız, sporla merakınız varsa, bu alanlarda iş kurmak isteyenler için çok şanslı ve aktif bir hafta olacak. Aile destek alarak bu fırsatları yakalayacaksınız. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle eşinizle alakalı bazı gelecek teklifler ve yurt dışı fırsatları yakalanacak. Ailece hop yurt dışı fırsatlarına doğru ilerleyeceğiz. Yeter ki ekimi görmeniz lazım. Sabırlı bir şekilde bu yönümüzde aydınlık. Aile işiniz ve aile işinizle alakalı ortaklı ayrılım kararınız varsa acele ediyorsunuz. Bu hafta bu kararı verirseniz maddi ve manevi ailemiz zarar görecek. Dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle anne soyumuzla ilgili bir ufak operasyon tedavi dönemimiz olacak. Annemize ya da aile destek vermemiz lazım. Çünkü onlar size sonsuz güveniyorlar. Bu ara evlenme fikri olanlar ve düğün hazırlığı olanlar aksis, aksi olmadan, aksilik olmadan gerçekten güzel bir düğün enerjiniz olacak. Eğer ki aşk istiyorsanız da gökyüzü size muhteşem enerjiler özellikle e, on, on, 20'si 21'i 22'si aşk rüzgarlar esecek ruhunuzda. Geçmiş ilişkinleriniz dönecek. İçinizde beddua ettiğiniz kişi sizden özür dileyecek. Hadi al, Rabbimden almaya gökyüzünden size verilen anahtarı kabul edin lütfen diyorum. Bu arada e, kendi alanınızı küçük küçük markalaştırmaya çalıştığınız firmanızın daha büyümesi için çok güzel reklam ve promosyonlar eşliğinde yapacağınız projelerde yer alacaksınız. Evet kalbimdeki kişi beni düşünüyor mu? Ben o ona karşı unutamıyorum diyorsanız ondan gelecek mesaj size mutluluk yaratacak. Hatta ilişkiyi doğru dengelediğinizde evliliğe doğru gidecek bir enerjimiz var. Bu ara küs olanlarda barışma. Kırgın olduğunuz insanlardan özür dileme ve aile içerisinde uzun süredir küskünlükler yumuşamaya doğru gidecek. Siz de adım atmayı unutmayın diyorum. Bir de ev hanımları bu ara aile içerisinde özellikle eşinizin soyu, görümceniz, yakın akraba gördüğünüz ve söylediğiniz şeyler biraz dedikoduya doğru ilerliyor. Mümkün olduğu kadar evinizin içindeki sırları kimseye vermeyin. İleride bunlar size zarar verecek diyorum dedim bile. Boşanma fikri olan ve bir türlü artık özgür ...ölüme kavuşmak istiyorum, ben bu baskı altında ve bu sorumsuz düzende yaşamak istemiyorum diyenler... ...yavaş yavaş ev kapımızdan çıkıyoruz. Yeni bir alan, yeni bir nokta sizi daha güvende hissedecek. Çünkü hayatınızdaki insanın size hiçbir konuda değer vermemesi... ...artık bu konuda huzursuz olmanız sizi yıpratıyor. Bir de evliliği çok böyle riskli olan sevgili boğalar... Boşanma var ama çocuklar için tekrar şans verseniz de bu ilişkiyi biraz daha ilişki terapistiyle düzenlediğiniz takdirde daha huzurlu olacağınız gözüküyor. İç Anadolu ya da Güneydoğalı Anadolu'da yaşıyorsanız Topraklarınızla alakalı devletle ilgili pürüzler yaşayabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Yurt dışında yaşayan sevgili boğalar için ev alımı ya da toprak alımı ile ilgili radikal kararlar ama özellikle de e, Türkiye genelinde e, var olan sevgili boğalar için araç, anahtar ve mal konusunda doğru adımlar yaparak kredi başvurumuz onaylanmış. Yeni hafta anahtarımız sağlık ve huzurda olsun diyorum. Özellikle bu ara estetik merakı olan sevgili boğalar. Estetik için olumlu bir hafta ama Unutmayın ki cilt tekelenmelerimiz var. İlk önce cilt tekelenmelerimizi çözmemiz lazım. Sinirsel, sinirsel ev, evrede midasetlerimiz ve uyku problemimizi yansıtıyor. Bunu da çöz, çözelim. Çocukla ilgili fikri olan sevgili e, burçları çocuk için biraz daha vakitli olun. Bu dönem özellikle 29'undan sonra tedavileriniz daha olumlu olabilir. Buna sabır gösterin. Hoşçakalın efendim. Allah'a emanet olun. Sevgili ikizler beğenin, yorum yapın, takipte kalmayı unutmayın. Sevgili ikizler özellikle yatırım konularınız, iş kurma konularımızla ilgili fırsatlar, yenilikler, yeni oluşumlar size inanılacak. Hani emeğimiz ve mücadelemizin karşılığını almak isteriz ya. Bu dönem bu enerjinizin vereceği güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Ortaklı fikriniz varsa ortağınızla ilgili güven problemi yaşıyorsanız hiç gerek yok. Start verin yeni iş alanınıza, gücünüze güç, içinizdeki fikirlere renk katarak güzel aydınlanmalar yaşayacaksınız. Kurumsal yeni bir firmaya başvuran ve sevgili ikizler biraz terslikler olsa da hayal ettiğiniz farklı bir firma alternatif firmada daha kalıcı süreçler yaşayacaksınız. Ama sabit büyük bir bir alanda çalışıyorsanız ee, bulunduğunuz noktanın iş krizleri ve ekonomik krizlerinden kaynaklı kendinizi güvensiz hissediyor olabilirsiniz. Alternatif nokta beklentileriniz varsa Eylül sonu itibar özellikle 27, 18, 26 arasında güzel fırsatlarınız var ve bu gidecek görüşmelerde kalıcı iş başvurularınız ve işe alınma enerjinizin çok yüksek haberler alacağınızı uyarıyor. Bu ara ekip arkadaşlarınızdan rahatsızsanız, o insanlara güveniniz yoksa siz bu tedirginliği yaratıyorsunuz. Biraz daha relax olun efendim. Kendinizi olduğunuz gibi ifade ederseniz, karşı taraftaki insanlara da itiraz etmeyi bırakırsanız muhteşem diyaloglar ve iş ekibi rahat bir şekilde toparlayıp kendi yönünüzü daha rahat şekilde bulacağınızı gösteriyor. Yalnız e, aile içerisinde planladığınız yatırım daire, emlak sektörüyle alakalı bağlantılarınız varsa bu ara çok renkli ve hareketli olacak. Serbest alanda çalışıyorsanız ekonomik gücünüzü toparlayıp daha sistemli parasal evlerinizi ön planda tutmanız lazım. Çünkü bu ara havai ruhunuz, her şeyi alacağım enerjiniz biraz kredi kartı ev düzenimize sıkıntıya düşürüyor. Biraz daha parasal konumuzda disiplin etmemiz gerekiyor. Bu ara eğer ki devlette çalışıyorsanız, devletle ilgili bazı yaşadığınız krizlerde artık toparlanma kendinizi alanınıza da sağlam noktalara oturtacaksınız. Özellikle sınavınız, iş gereği oluşması gereken mülakatlarınız varsa rahat bir şekilde aydınlığa erişeceksiniz. Yurt dışı ile ilgili çalışan ihracat firmalarında var olan sevgili ikizlerde bazı denetimler, bazı kurallar söz konusu olacak. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Hayvancılık tarım sektöründe çalışan sevgili ikizler için biraz daha bulunduğunuz alanı güçlendirmeniz lazım. Hayvanlarız ya da toprağınızda rahatsızlıklar ya da toprağınıza zarar verecek insanlar olabilir. Mümkün olduğu kadar kontrol etmemiz gerekiyor. Çalışan çiftlerimiz için bu dönem özellikle hem eşinizin hem sizin güzel fırsatlar ve yeni teklifler hatta kafanızda kurmak istediğiniz iş yapısının altyapısını hayal ediyorsunuz. Bu hayaller gerçek olacak ama ilk önce borcumuzu alanımızı temizleyip daha güçlü bir alanda yer alacağız. Aile işi yani aile kardeşler arasındaki aile işinizi de büyütmek istiyorsanız özellikle 27-28 daha şanslı daha bereketli ama mesela şöyle söyleyeceğim o dönemde de aşk enerjinizin de yoğun olacağı bir hafta iş yerinde aşık olduğunuz ya da sevdiğiniz biri varsa size doğru hareket sergilecek ve bu adımı doğru değerlendirdiğinizde hayat arkadaşınızı bulmuş olacaksınız bu ara evinizle alakalı satmak evden çıkartma fikriniz varsa stop diyorum durun acele etmeyin ilk önce ara geçimizle alakalı bakım evresi ve e, sağlık evresinde aile büyüklerimizde krizler var. paraya ihtiyacımız var. Ev yatırım e, ev yatırımı yapmak istiyorsanız Ekim ortası evinizi satın. Ondan sonra bu kararlar sizin için daha olumlu olacak diyorum. Bir de yurtdışı başvurularınız varsa iş gereği, mülakatlar olumlu ama sizin ne istediğiniz belirsiz. Bir ayağınız gitmek, bir ayağınız kalmak istiyor. Özellikle sağlık sektöründe çalışan ve özellikle farklı, hakim ya da savcı olanlarda da aniden değişecek yolculuklar size daha kalıcı işlerinizin fırsatlarını yakalayacak. Sevgilinizle gereksiz tartışmalardan uzak duruyorsunuz, onu gereksiz incitiyorsunuz ve güven probleminiz var ve aldatılma korkunuz var, bunu tamir edin. Evli çiftlerimizle alakalı, özellikle hanımlar sevgi ve şefkat, eşlerde iş konusundan kaynaklı evde koltuk formatında oturduklarından dolayı diyalog problem var. Birlikte hobi dinebiliriz, birlikte kurslara katılabiliriz, enerjimiz. Ama eminecim ekmek parası bulamıyoruz, kurslara nasıl? Ama ilişkiniz zarar görüyor. Birlikte yürüyüş yapmak bile bir aktif aktif yönünüzü belirleyebilir. Bu şekilde ilişkide soğukluklar oluşuyor, özellikle üreme organlarımız. Ee, idar yolu enfeksiyonlarımız hareketli olacak ve e, ailemizde alerjik reaksiyonlar gösterilebilir. E, deterjan krizi çocuklarımızda da bu tarz sıkıntılarımız olabilir. Dikkatli olun istiyorum. Evet çocuk düşünen ve çocuk kararı veren sevgili ikizler için güzel enerji haftası şimdiden oluşturmanızı istiyorum. Aile apartmanınız, aile apartmanının içinde, içinde oturan sevgili ikizler için taşınmak istiyorsunuz ama ekonomik gücünüz buna müsait değil. Mecburan binanın agresif tavrı ve enerjisi yıpratıyor ya da aynı alanda olduğunuz için gerginsiniz taşınmak için daha vaktiniz var ve toprağınızla alakalı güzel bir teklif var asla satmayın toprağınız daha değerli bir noktada olacak ve e, sevgilisinden ayrılan ikizler barışıyorsunuz evlilik teklifi bu, ta, bu konuşmalar gündemimizde olacak sizi mutlu edecek haberler söz konusu olacak bu araba ol niyet edin Rabbimden güzel enerjiler isteyin Çünkü açılmayacak her kapıyı açacak Rabbimdir Siz o Rabbimle olan bağınızı güçlendirin büyük fırsatlar ayaklarınızda gelecek ufak tefek kazalarımız var araçta dikkat etmemiz gerekiyor yolda yürürken kulaklığı takıp telefonda uğraşırsanız kazaya maruz kalabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar dikkat. Ev içerisinde şiddetli konuşmalar istemiyorum. Çocuklarımız bu konuda yorgun ve mutsuz ve onların eğitim temposuna biraz daha dikkat ederseniz daha başarılı, daha dikkatli çocuklar daha vicdanlı evlatlar yetiştirirsiniz. Hoşçakalın efendim. Sevgili yengeçler beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz ve biz var oldukça ailemiz büyümeye devam ediyor. Akademik kariyer hayatınızla ilgili yeni başlangıçlar söz konusu olacak. Eksik bıraktığınız, yarım bıraktığınız eğitimlerle ilgili başvurularınız hayırlı olsun diyorum efendim. Yurt dışı konularımızla ilgili beklenti içerisinde olduğumuz noktalarda güzel beklentiler size keyif verecek. Yeni iş başvurunuz ve oluşturmak istediğiniz hayallerinizle ilgili iş konularımızda daha rahat geçişler sağlayacaksınız. Özellikle unutmayın ki hayalleriniz yakın çevrenizdeki size destekle birlikte daha verimli adımlara doğru ilerleyeceksiniz. Bu ara içsel içsel olarak insanlara karşı duruş açınızda bir soğukluk olabilir. Onları çok fazla gözlemleyi olabilirsiniz. Rica ediyorum size çok faydası olacak insanlar gereksiz tripler yaparak reaksiyon oluşturtmayın. Siz halledilmesi gereken işinizle ilgili hedefleriniz var. Hayırlı sonuçlar alacaksınız. Pozitif pozitif düşünerek bu enerjiyi daha verimli katabiliriz. Özellikle de bu ara yeni işe başlayan ee, sevgili yengeçler için hayırlı ve güzel sonuçlar ve kalıcı diyaloglar sizin daha güçlenmenize daha aydınlanmanıza hakim devlet başvurunuz devletle ilgili eğitimleriniz ya da devletle alakalı sınavlarınız varsa başarmış olarak gözüküyorsunuz ve bu başarı size daha keyifli ve daha mutlu imkanlar sağlayacağı gözüküyor akademik kariyerinizle alakalı da yeni başvurular olumlu süreçte olacak büyük kurumsalda çalışıyorsanız ani istifa edeceksiniz farklı bir alandan gelecekte sizi daha mutlu edecek ama bence üç kere düşünün yeriniz sağlamda gideceğiniz nokta çok karışık Burayı yeniden düzenlemek sizi yorabilir bir, bir, bir dakika düşünün ondan sonra karar verin istiyorum kendi işinizi yapıyorsanız para ekonominizi biraz daha düzeltip yeni gayrimenkul iş konularımızla alakalı problemli olan ve sizi birçok noktada yoran her şeyin bu hafta sayfasını aralayacağız eksi, artı diye bunları belirleyerek eksileri hayatımızdan çıkartıp artı pozitif olan işlerimizle alakalı noktada daha sağlam başlangıçlar. İletişim, telefon trafiğiniz, mailleriniz hiç bitmeyecek. Hatta ve hatta özellikle de şunu demek istiyorum. Eskiye dönük iş kapılarınızla ilgili hak konularınız hayatımıza yeniden giriş sağlayacak. Bunlara priminiz, ödenmemiş paranız ya da iş iadenizle ilgili sevinçli diyaloglar, avukatınız ya da kendi alacağınız haberler siz mutluluk verecek. Ç farklı bir devlet sektörüne geçmek istiyorsanız bununla ilgili mailleriniz, mesajlarınız ve araya girecek bir kişiden kaynaklı destekle gideceğiniz yolculuk hayırlı olsun. Bu ara çocuklarımızdan askere ya da polis ya da devlet devletle alakalı başvurusu varsa evet olumlu özellikle e, askerse ya da polis kararı e, be beklentileri varsa Kasım ayı onlar için hayırlı ve aydınlık olacak diyorum. Bilginiz olsun. E, çalışan evli çiftlerimiz Ile alakalı noktada birbirinizle gereksiz rakip halindesiniz. Bu düzen, bu ev sizin. Birbirinizle kıskançlık ve paranoyaklıkları attığınız takdirde bu evlilik daha rahat erer. Ama siz maşallah gizli gizli kenara para koyup yok benim param yok sen ver demeyi bırakırsanız karı koca birbirinize daha destekli ve daha yatırımlı planlar yaparsınız. Kendi evinizde kendi hırsız hırsız, hırsız, hırsız konumundasınız yapmayı bu. Bu ara elektronik eşyalar değiştirme kararı içerisindesin. Buzdol çamaşır makine, ütü, bozulmalar yoğun olabilir. Yeni elektronik eşyalar evimize alacağız. Bir de taşınmak üzere olduğumuz ev uğurlu ve bereketli olacak. Hiç korkmayın diyorum. Bu ev size çok şanslı ve bereketli gelecek. Kiradaysanız, kendi evinizi almak istiyorsanız aile ve özellikle baba köklerinizden gelecek miras konularınızı beklemeniz lazım. Şu an size destek verecek. Yok banka kredisi var ama eksik paranız var. Cesaretiniz yok. Ben olsam cesaret eder alırdım. Diyeceksin ki Emineciğim sen oturduğun yerde para kazanıyorsun, tabii ki adılırsın. İnanın beyin emeği daha zor ama ben bile bu devirde şu an ev almayı düşünmüyorum ama size ailenizden gelecek destek ve hayal ettiğimiz ev kapısı olduğu için hayırlı ve bereketli olacak. Aşk konumuzla alakalı noktada özellikle biraz daha temkinli kararlar vermemiz lazım. Yani bu ara hem retronun verdiği ve hem... Kendi içsel karmaşanız çok fazla olduğu için ilişkiye odaklanma, ilişkiyle ilgili geçmiş problemler tekrar gündemimize yansıyabilir. Bu da sizi yıpratabilir ama evli mutlu çiftlerimizde çocuk ya da yatırım planlarımız daha rahat bir noktada olacak. Sevgili ev hanımlarım, bu ara kendi ailenizin sorunları ve annenizin, babanızın ya da kardeşler arasındaki sorunlar evliliğimizle alakalı noktayı tetikliyor. Aman dışarıda ne konuşuyorsanız konuşun. Bunu ev hayatımıza yansıtmayın. Kocanız ailenizden nefret ediyor. Bunu kabul edin artık. Ve bu yüzden de çok huzursuzluklarınız var. Ve ailenize gizli destek vermenizi öneriyorum. Bir de eşinizin ailesinin kendi ekonomik dengeleri olmasına rağmen sizin eşinizden aldığı desteklerden de fazlasıyla rahatsızsınız. Bu ara görümcenizden destek alabilirsiniz. Bilginiz olsun diyorum. Sağlık olarak özellikle... Ee, e, dikkat etmemiz gereken bağırsak enfeksiyonlarımız, boyun, e, bel fıtığımız ve bel ile alakalı sıkıntılar. Acilen yatağınızı değiştirmeniz lazım. Bu yatak değişmediği sürece daha sert vücut ağrılarınız söz konusu olacak. Uyku apneniz olabilir ve diş eti iltihaplarımıza da dikkat edelim. Yani bu ara en çok neye dikkat etmemiz lazım? E yazışmalara, maillere, imza attığınız her noktaya dikkat edin. Çünkü algınız çok açık, hissiyatınız da çok açık, rüyalarınız da çok açık ama duygularınız böyle boşlukta olduğu için Hoan farklı şey okuyabilir, zarar görebilirsiniz. Efendim hoşça kalın. Sevgili aslanlar, beğeniyorsunuz, yorum yazıyorsunuz kanalımıza daha yüce yüce gerekiyor. Ee, özellikle yeni yatırım ve risk altına girmek isteyen sevgili Aslanlar için Evet daha temkinli ve risk altınıza girmeniz uyarıyorum. Ama Mercury Retro'su sizin enerjinizde ve hanenizin hangi evinde onu kontrol ederek yaparsanız daha sağlıklı olacağınıza uyarım. Daha agresif, daha sinirli, daha gergin ve her şeyi abartan bir enerji haftanız olacak. Ee, anneye, babaya, eşe, çoluğa, çocuğa bağırıp hörtleme haftanız mümkün olduğu kadar. bunları gerekiyorsa bir psikologla, sporla enerjimizi düzeltelim. İş alanımızla alakalı noktada fırsatlarımız ve yöneticilerle arasındaki krizleri açık olmanızı ve yöneticilerle agresif tavrınız yüzünden işinizden veto yeme gibi ya da size mobbing uygulaması olabilir. Mümkün olduğu kadar kendimizi daha kontrollü bir haftaya geçiş sağlamamız lazım. Evet bulunduğumuz işte haklarınız, konumlarınızla alakalı çok idealist projeler var. Siz bu projelerin içerisinde olmak istiyorsunuz ama ruh daha farklı bir boyut atladığı için kendiniz Sadece saat ben haklıyım diyorsunuz. Ekibe, alana, yöneticiye, sisteme biraz daha akışı rahatlatsanız zaten bu başarı sizin konumunuzda. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Bence finansal konularımızda daha dikkatli. Mesela kredi kartımız, bankalarımız, maillerimiz kopyalanabilir. Mümkün olduğu kadar bunları da yeniden şifrelenmemiz gerekiyor olabilir. Açık saçık mailleriniz, mesajlarınız eşinizin, hanımınızın eline düşebilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum efendim. Çünkü bu hafta size e, sinir evresinde unuttuğunuz şeyler maddi ve manevi zarar ve ilişkimize de zarar verebilir. Güzel bir iş haberi bekleyenler ve bu konuda da olmaz ben imkansız burası beni çağırmaz derken bu kapının içerisindesiniz. İmkansız dediğiniz birçok nokta size enerji olarak olumlu. Kredi başvurunuz ya da maddi kaynaklı kredi başvurularınız varsa olumlu süreç getirecek ama... Unutmayın ki siz bu ara başkalarına verdiğiniz destekten, destekten kendinizi mağdur ettiniz. O yüzden mümkün olduğu kadar 18, 21, 22, 23 dönemi sizin para finansınızı kontrol ederek ve bu dengeyi daha şanslı noktaya itebileceğiniz için bu enerjilerde para harcamalarımıza dikkat etmemiz lazım. Yeni sektöre geçmek ve iş konusunda iletişim kaynaklı sektörlerde çalışıyorsanız kendinizi çok doğru ispatlayacaksınız ve aktif yeni teklif yeni proje yeni noktada da elde etmek istediğiniz başarıyı en iyi şekilde başarmış olacaksınız sevgili aslanlar yalnız kendi işinizi yapıyorsanız ve bu ara çok renkli ve çok keyifli kazançlar Ummadık projelerde kendinizi ispatlayarak kendi başarınızı ve işinizi daha büyütme fikirlerindesiniz. Ortaklı iş alanlarınız varsa da burada gücünüze ve ekonominize güç katacaksınız. Sabit bir noktadaysanız ailenizin bazı kriz noktalarında kredi çekip onların borçları ile ilgili destek olurken kendi ekonomimizde biraz daha zorlanabilir. Ama beklediğiniz çok büyük bir para var. Bu para gelecek ve hanemiz size bu parayı tekrar yeniden iade edecek. Ve çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin iş krizi, mutsuzluğu, evi çok fazla yoruyor. Ona yeni teklif gelecek ama o kendi kararsız olduğu için her noktayı beğenmiyor. Yine burada devam edecek. Mümkün olduğu kadar onu da psikolojik olarak desteklemenizi öneriyorum. Aşk konusunda... Beklediğimiz ilişki ve hayal ettiğiniz ve özellikle uzun süredir iş çevrenizde bakıştığınız kişiyle bu ilişki güzel adımlar söz konusu olacak. Geçmiş ilişkinizle alakalı radikal karar verip yeni bir sayfa açmanız size daha mutluluk ve daha keyif verecek. Siz olduğunuz kalbi daha verimli şekilde tutacağınız heyecanlarda yer alacaksınız. O yüzden geçmiş sizi üzne gelecek size mutluluğa doğru ilerletiyor. Yüzleşmek istediğiniz, konuşmak istediğiniz, içinizi dökmek istediğiniz ilişkinizle, Doğru şekilde konuşup veda etmeyi kaliteli şekilde başarmış olacaksınız. Bu ara uzun soluklu ilişkilerde aldatma, evli çiftlerde güven problemi olacağı için çok büyük sıklaşmalar, mailleyen mesajlar dikkat olsun, başınıza bela gelsin istemiyorum. Üniversite ya da eğitim konularınızla alakalı tekrar başvurularınız olumsuz değil ama... E, dil eğitimi e, ve işinizle alakalı yaptığınız mesleki noktada eğitimler alırsanız konum ve mertemetiniz için daha başarılı olacak. kendinizi finans sektörü ya da muhasebe alım sektöründe çalışıyorsanız farklı teklifler söz konusu olacak. Bunları çok doğru değerlendirelim. Aşık olduğunuz kişiden evlilik teklifi olacaksınız. Bunu unutmayın. Uzun soluklu ilişkiniz size evlilik teklif ediyor ve bu size büyük bir mutluluk katacak. Bu arada bu ee, ...çok hoşlan, yani pilotenik takıldığınız biri varsa... ...onun kalbi başka birinde. Sizinle ilgilenen başka biri var. Bir etrafına şöyle bir dön, bak. Özellikle de Mars enerjisine bir adam, adam ya da kadın var. Bu size çok keyif verecek diyorum. Sevgili ev hanımları, evinizle ilgili borcu bitmemesi... ...ve evdeki ekonomik kriz sizi çok fazla yıpratıyor... Unutmayın, Eylül biterken ekonomik evrelerde daha rahat ve gelecek bazı paralar ev kredinizin bitmesine yardımcı olacak. Ve satmak istediğiniz bir de çok iyi bir alıcı var. Gözünüzü kapatın, yeni eviniz, yeni alanınız uğurlu olsun. Bu ara özellikle eşinizin ev ya da araç değişimi ile ilgili tartışmalar söz konusu olabilir. Eşiniz bunu kafaya koydu, boşuna tartışmayın. O arabayı alacak diyorum, dedim bile. Bu ara ilişkilerinizde evli çiftlerde ters düşen ve boşanma kararı veren çiftler radikal şekilde yaratılır. Mesal olarak sonuçlanmasını bekliyor. Özellikle de evliliği güzel giden çiftlerimizde de şehir değişimi, yurtdışı ve beklentilerinizle ilgili görüşmelerimiz söz konusu olacak. Bu ara Fransızca ve İtalyanca merak olan ve Çince merak olan sevgili aslanlar bu konuda güzel başarılarınız var. Hayırlı olsun. Sağlık olarak katarak göz uzağa görme ya da göz kontrollerimize oluşması gerekiyor. Bunu unutmayın efendim. Hoşçakalın. Sevgili Başaklar, beğen yorum yap. Böyle devam edelim hep birlikte. Sevgiyle devam edelim lütfen. Bu ara ilişkilerle ilgili sürpriz değişimler, sürpriz kararlar, kendinizi mutlu edecek enerjiler, beklenmedik haberler şaşırtabilir. Bunu not olarak alın diyorum. Evliliğinizle alakalı ters giden ve sizi zora sokacak sıkıntılara açık olmanızı gerektiğinde uyarı veriyorum. İş konularınızla alakalı sonuçlanmasına ve kafanızın karışık olduğu noktada netliğe kavuşacağınızda da unutmamanız gerekiyor. Bunda kendi kendinize başarınızı yargılıyorsunuz. Ben nerede olmam lazım? Siz olduğunuz noktada gayet başarılısınız. Kendinize yeni konular oluşturmak istiyorsunuz, alanınızı, sisteminizi büyütmek istiyorsunuz ama sizin olduğunuz nokta size mutluluk veriyor. Siz bence dengenizi bu konuda bozmamanızı öneriyorum. Evet, kurumsal bir alanda çalışıyorsanız yaratıcı ruhunuz ve işe olan iş alanındaki başlangıç ve başarılarınızdan dolayı ...siz ödüllendirilmek için güzel sürprizlere açık olacaksınız. Fakat ekip ve yakın arkadaş ve yöneticilerde bazı sürprizlerden kaynaklı geçici görevleriniz fazlasıyla yoğun olacak. Çok yorucu bir tempoda ama bu tempoyu doğru başardığınızda da yolunuz daha sağlam basamaklarda yer alacak... O yüzden siz kendiniz için adımları görmeniz gereken yolculukları doğru değerlendirin diyorum. Kendi işinize yapıyorsanız bu ara acayip yargınız olmayacak, yapamayacağım, başaramayacağım, bu para gelmeyecek, bu olmayacak, bu şöyle olmayacak diyorsunuz. Arkadaşım Rabbim rızkınızı veriyor. Siz bu enerjiyi, negatif enerjiyi çekerseniz yani Allah'ın size vereceği enerjiyi görmezsiniz. Mümkün olduğu kadar dualarımızı, enerjilerimizi güzel yaratacağız. Evet oluşturmaya çalıştığımız bazı projelerde aksilikler yok ama siz aksi olduğunuz için aksilik varmış gibi yaşıyorsunuz. Yok öyle bir şey. Hemen bu enerjiyi beni dinledikten sonra Rabbime dua ederek enerjinizi açıyorsunuz. Kendi işinizde başarı var. ...korkularınızı geride bırakın. Kurumsal alanda hak ettiğimiz ödüllen, ödüllendirilme de var. Sadece vakti ve zamana ihtiyacınız var. Aceleci sabrınız mutsuzluğa itiyor. O yüzden bol bol spor yapın. Kitap okuyun. Kişisel gelişim kitapları okuyun. İyi bir yakın arkadaşla deniz kenarında ya da göl kenarında ya da ormanda bir kahve için ruhunuzu yeniden keşfedin. Çok iyi olacak size bunu unutmayın. Evet kurumsal alandan kendi işinize geçmek istiyorsanız yavaş yavaş altyapıya oturtacaksınız. Bu iş yerine veda edeceksiniz. Haklarınızı alarak veda etmek istediği için sabırlı olmanızı öneriyorum. Devlette çalışıyorsanız acayip karışık bir nokta. Ya yani Her şey birbirine karışmış. Sanki yıl sonu şu andan itibaren başlamış gibi hissediyorsunuz. Evraklar, dosyalar, konuşmalar, toplantılar devamlı hareket halinde olacağı için... Çok yorucu devlette çalışanlar aman dikkatli olun bol bol vitamin alarak enerjinizi doktorunuza müracaat ederek vitaminiz alarak enerjimizi yüksek tutmamız lazım. Bu ara ortaklı teklifler var olacak güzel projelere doğru görerek tercih yaptığınız takdirde işiniz falanınız marka olacak. Bu atölye merakı varsa, atölye işleri yapmak istiyorsanız kazançlarınız yüksek, yeni gelecek danışanlarınız, yeni oluşacak projeler ve size keyif verecek. Yurt dışı ile ilgili bazı evrak eksikliklerimiz bize problemimiz, vergi problemimizden kaynaklı redde alabiliriz. Bu hafta bunları kontrol edelim. Ve bunlardan red cevabı almayın diyorum. Evet Aşko maddi olarak kendi gelirlerinizi çok güçlendiriyor. 22, 23 Ekim'e kadar yani 22 Eylül güneş teraziye geçmesiyle birlikte maddi konularınızın güçleneceğini bilmeniz lazım. Yelir artışınız, kendinize daha mutlu edeceğiniz, finansal konularda daha rahata geçeceğiniz bir nokta. Görünen Yürü, her şey sizin artık. Yeter ki siz görünen noktayı bilirseniz büyük bir aydınlanma var. Aşk konusunda yeni sayfa, yeni açmak istediğiniz yolculuklar, kafanızda takıldığınız insanla yaşanacak keyifli sohbetler var. Bu ilişkiyi doğru yönlendirmek istiyorsanız adımınızı doğru atın. Uzun soluklu ilişkide feda ve artık onun kendi karmaşıklığı sizi yoruyor. Siz düzen ve alan istediğiniz için bu insanın sizin hayatınızda yer alacak noktasını istemiyorsunuz. Evlilik kararı veren çiftlerde bir duraksama dönemi söz konusu olacak. Ekonomik olarak güçlenmeden planladığımız iş alanını sağlamlaştırmadan evet biz ciddiyetimizi devam ettireceğiz ama evlilik tarihimizi geciktirebiliriz. Bilginiz olsun diyorum. Aile kardeş arasındaki bazı ufak tefek tartışmalar yorucu olsa da siz bu ailenin en doğru enerjisiniz ve bu aileden eğer sinir ve gergin ifadeler kullanırsanız onlar boşluğa düşer. Onlara sımsıkı sarılın. onlara çok sevdiğinizi söyleyin lütfen. Evli çiftlerimizle alakalı noktada özellikle eşinizin işle alakalı yaşadığı krizler biraz bizim evimizi yorsa da eşiniz ve aileniz sizi seviyor. Sadece onun yorgun enerjisinde destek vermeniz lazım. Sizin de iş alanınızdaki yeni değişmesi gereken prosedürler ...konumunuzla alakalı evraklar çok yoğun olacak... ...o da sizi destekleyecek... ...daha güçlenmenize... ...evet ev satmak, ev almak konularımızda... ...şans enerjimiz yüksek... ...korkmayın diyorum... ...araç planlayama, uzun süredir parasını biriktiren... ...sevgili başaklar... ...araç Eylül sonu Ekim ortasında sizin hanenizde... ...yalnız... E, ...sağlık olarak özellikle... ...goatırımız, e, külü alma problemlerimiz... ...ve nefes almalarda zorluklarımız olabilir... ...bir akciğer ve goatır bölgemize... ...kontrol etmemiz lazım... Bir de son zamanlarda iç kulakta bazı hassasiyetler ve alerjik durumlar olabilir. İhmal etmeyin diyorum sevgili başaklar. Şanslısınız ama şansı daha değerlendirmek istiyorsanız mutlu gülümsemeyi, hayatın ne kadar kıymetli, Rabbimiz sizin için neler yarasa, yarattığını yaşamak için görmeniz lazım. Bol dua, bol şifa diyorum. Çocuklarınızla ilgili endişeniz varsa onların gelecek ve hayatıyla ilgili korkularınız varsa hiç korkmayın. Onlar gayet başarılı ve aydınlık çocuklar. Hiç endişe etmenize gerek yok ama bir kızımız aşık, evde bir çocuğumuz kız çocuğu olan aşık ve depresyonda onu destekleyin. Sevgili ev hanımları evde her şey kış sezonuna gibi yavaş yavaş açmaya başladınız. Yorgunsunuz hak veriyorum ama e, çocuklarınızın eğitimi, düzen, torunlar çok karışık. Ee, çok yorucu ama güzel noktalarda Güzel bir sonbahara geçiş sağlayacaksınız Hanenizde eğer ki Mal alımında burası küçük geliyorsa Destekle birlikte evimizi büyüteceğiz Hiç korkmanıza gerek yok diyorum Hoşçakalın Sevgili teraziler doğum gününüz Kutlu olsun Güzel bir ay geçirin Güzellikler sizlerle olsun Hoş geldin sevgili teraziler Diyoruz doğum, günü, doğum gününüz Huzurda ve berekette Aşka sevgide Ev hayali olanlara, ev mutluluk hayali olanlara mutluluk nasip etsin. Özellikle ee, ter, sevgili teraziler iş konusunda zaferi ulaşmak için çok doğru. Çalışma hayatınızda netice alacak olacak süreç başlamış gözüküyor. Bazı gerginlikler olsa da siz başarınıza, zaferinize, o, o, hani hedef noktanıza erişmenin mutluluğunu tadacaksınız. Bu dönem özellikle yeni iş arayanlar ve iş konumuzla ilgili rahatsız olduğunuz noktalarda büyük başarı ve aydınlanma var. Siz hayalinize doğru ve Allah'ın size yarattığı hayali gerçekleştireceksiniz. Kendi işiniz, kendi alanınız, kendi tiyolarınız ve kendi alanınızdaki gücü en tatlı şekilde rahata kavuşturacaksınız. Kurumsal bir alanda yöneticilerdeki krizler yavaş yavaş düzelmiş, kendinizi ispatlamış, koltuğunuz hayırlı olsun. Geçeceğiniz kurum, geçeceğiniz nokta size güç ve kuvvet verecek diyorum. Eğer ki uzun süredir sabit ve görünmeyen bir alandaysanız, maaş konularınızda bir rahatlık ve konuşmanız gereken süreç başladı. Artık siz burayı konuşun ki haklarınız ve düzeninizle alakalı noktayı almanız gerekiyor. Kendi işinizi yapıyorsanız bu bu dönem çok yorucu. Yeni oluşum, yeni projeler, yeni koymak istediğiniz Objeler ya da işinizle ilgili yaratacağınız büyük toplantılar, büyük oluşumlar hem yorucu hem de sağlam imzaları. Yeni yapacağınız projelerde kendinizi doğru noktada göstereceksiniz. Yürü ya terazi seni kim tutar artık diyorum. Ve sonuçta ne olursa olsun ters gördüğünüz şeyde bile olumluluk var. Siz güzel bir e, oluşumu kendi adaletinizle, kendi haklarınızla, kendi olmanız istediğiniz her şeyi almış olacaksın. Özellikle ev almak isteyenler hayırlı olsun. Üçüncü ya da üç numara ya da yedinci, yedi numara tarzı. ilk bir katta yedi, üç arasında eviniz şimdiden hayırlı olsun, uğurlu ve bereketli olacak diyorum. Bu ara parasal konumuzda daha harekete geçecek ekstra. Borçlarımızla alakalı rahatlayacağımız evrelerimiz çok yüksek olacak. Bence bilincinizi doğru kullandığınızda para krizlerimiz. Ve e, yaşadığımız işteki pürüzler bitmiş olacak. Devlette çalışıyorsanız bulunduğunuz noktada bir kriz yok. Siz kendi kendinize kriz varmış gibi ortada dolanıyorsunuz, gerek yok. Kendi alanınız, kendi işiniz, kendi mekanınızda kazançlarınız, isminiz, ünvanınız daha çok be be belirliliğe doğru gidecek. Yeni oluşturmak istediğimiz ekstra projelerimizle ilgili de rahat kapılar ve fırsatlar yaratacaksınız. Eğer ki Ege'de yaşıyorsanız İstanbul'a gelmek gibi, İstanbul'da yaşıyorsanız Akdeniz'e gitmek gibi enerjilerimiz var. Yurt dışı ile ilgili gideceğiniz toplantılar, yapacağınız işlerde aksilikler yok. Mümkün olduğu kadar daha gözünüzü dört açarak daha büyük projeler sizi sunuyor. Biz bunları alalım. Şanslısınız evet 21'i, 22'si, 23'ü, 24'ü, 25'i, 26'sına kadar acayip şanslısınız ve özellikle de hayal ettiğiniz her fırsat ayaklarınıza serilmiş olacak. Zafer'e ulaşıyorsunuz da, aile zaferini ne yapacağız? İlişki, karı koca hayatımızdaki terslikler, mutsuz olduğunuz noktalar, kendinizi ifade edememek burada boğulma noktası sizi fazlasıyla yapır. Evet işte başarız ama aile düzenimizi bir an önce düzeltmemiz gerekiyor. Psikolojik olarak burada çok yorgun ve mutsuzuz. Karşı tarafın sevgisiz tavrı, ilgisiz tavrı, depresyon hali ev enerjimizi yoruyor. O yüzden onunla birlikte yol almak istiyorsanız onunla alakalı doğru adımlar ama siz artık başka bir renge kaydığınız için onu önemsemiyorsunuz. O sizin hayat arkadaşınız. Adım atın lütfen diyorum. Uzun soluklu bir ilişkinizde evlilikle ilgili planlar oluşacak ama bizim onun da iş hayatı ve sizin de iş hayatınızla ilgili beklediğiniz doğru haberden sonra pat evlilik yapacağız. Bunu bilmeniz gerekiyor. Yurt dışına yerleşmek isteyen sevgili teraziler fırsatlarınız var. Ekim'in 21'i ya da o tarihlere kadar beklediğiniz evraklarda hiçbir olumsuzluk yok. Ayrıca Venüs sizi aşk konusunda, hayatınızda güzel zamanlar geçireceğiniz süreci yaşatacak. Bence siz yeni aşk, yeni yolculukta tuttuğunuz ev sizin hayatınızda tam anlamıyla kalmış olacak. Evet geçmiş ilişkinizde acı çekiyorsanız ve hala beklentiniz varsa onu yavaş yavaş veda ederken yüzleşerek veda etmeniz lazım. Çünkü tam bıraktım diyorsunuz, tam bitti diyorsunuz tekrar hayatınıza giriş yapıyor. Bu da sizi yıpratıyor. Artık ya siz bitirin ya da engelleyin. Çünkü bekleme duvarı olmayı geride kalmanız gerekmediğini bilmeniz lazım. Yeni aşk yeni heyecan tanaştırmalar, hafta sonu arkadaşlarınızla geçireceğiniz sohbetleri, yeni fırsatlar var. Bu ara eğlence dünyanız. Renkli eğlenmek, sohbet etmek, kutlamalara katılmak size yeni insanlar tanıştıracak. Cesaretlenin yeni yolculuklar, yeni fırsatlar size mutluluk yaratacağını bilin. Evet evli, boşanma kararı olan davalarınızda bu dönem renklilik, hareketlilik yoğun olacak ama yine boşanamayacaksınız. O yüzden hedefiniz boşanmamaksa boşanma zaferiniz yok ama boşanmak istiyorsanız ee, mümkün olduğu kadar arada birilerini devreye sokmanız lazım. Hayatınızdaki insan sizi bırakmak istiyor, ben de sizi bırakmam düzen, tertip, kural, tutumlusunuz. O da sizi bu noktada kullanıyor ve artık kullanılmayı geride bırakmanız lazım. Çocuklarınızla alakalı eğitim konularında öğretmende huzursuzluk, çocuğunuzun adaptasyon problemi söz konusu olabilir. Biraz çocuğumuzun e, dikkat problemi olacak. Biraz tenis, e, okçuluk, yani onun enerjisine iyi gelecek aktif noktalar belirlersek çocuğumuz okula adapte olabilir. Siz de bu çocuğun üzerine gitmeniz gerekiyor ama kavga ederek, bağırarak, çağırarak değil. Onu an anlayarak ilerlemenizi öneriyorum. Sağlık olarak özellikle baş dönmemiz, e, migrenden çok sinüzütleriniz ve ceyrandan kaynaklı vücudumuzun tutulma noktalarına dikkat etmemizi öneriyorum. Hoşçakalın efendim, mutlu kalın. Beğen, yorum yap, Büyütelim sevgili akrepler. Zihniniz çok yorucu olsa da işlerinizle alakalı çok güzel fırsatlar var. Ruhunuz iyileşmek istese de konum ve mertebenizde güzel değişimler var. Bunu unutmayın. Yani ruhsal olarak kendinizi yorgun, bitkin, halsiz yataktan çıkmak istemeyebilir. Hiçbir iş elinizi atmak istemeyebilir. Hatta toplantılarınızı, hatta maillerinizi okumak istemeyebilirsiniz. Ama burada yapma, istemeyen noktalarda başarınız var. Mümkün olduğu kadar bu hafta kendinizi iteleyerek iş ve Kurumsal alanda da yöneticilerle toplantılarınız, mailleriniz, yapacağınız görüşmeler ve sunacağınız sunum çok güzel başarıyı gösteriyor. Hadi yataktan kalk, esne ve enerjine haftaya güzel başla diyoruz. Devlette çalışıyorsanız devletle alakalı bir sürü birikmiş işleri, tamamlama haftamız olacak ve denetimler denetimlerde başınıza bir şey gelmesin diyerekten her şeyi gözden kontrol edelim. İş alanınız farklı bir noktaya taşınabilir. E, ani tadilat, tamir konularımız söz konusu olacak. Geçici bir belli noktalarda görev yapsanız da yine başına işinizin yine alanınıza yeniden geri dönüş sağlayacaksınız. Kendi işinizi yapıyorsanız fırsatlar, yenilikler, yeni insanlar tanışacaksınız ve ortamda yeni fikirler sizin güçlenmenize yardımcı olacak. Yani kendi kazancınıza daha level atacağınız bir nokta var. Elden çıkartmak istediğiniz bir dükkanınız, bir iş yeriniz varsa güzel bir teklif ve yeni anlaş, anlaşma bu noktanızdan veda etmeye doğru gösteriyor. Eğer ki araç sektörü, demir sektörü bu tarz noktalarda kendi iş kurmak istiyorsanız start verim başarı söz, söz konusu olacak. Artı e, ortaklı iş alanlarınızda da yurt dışı bağlantılı süreçlerde olumlu mailler ve olumlu yazışmalar sizi bekliyor diyorum. Yani aslında kendinizi toparlamanız bir ay sonra, yani bu dönem, bu ay size çok büyük müjdeli sürprizler. iş konumunuz, mertebeniz, kazancınız, yatırımlarınız size renk atacak ruhsal evremizi iyileştirelim diyorum. Çalışan ev, e, evli çiftlerimizle alakalı eşinizin işinde zorlayıcı bir dönem. Sizin de işinizde hem zorlayıcı hem de müjdeli haberler söz konusu olacak. Bu ara çocuklarınızla alakalı çalışan çiftler ya... E, Onlarla ilgili eğitimleriyle ilgili planladığınız okullarla ilgili bazı aksilikleri de gözden kaçırmamanız gerekiyor. Onların e, odası ya da alanını biraz daha rahat tutmamız lazım. Bu ara evli çiftlerimizin çocuklarında internet bağımlılığı, bilgisayar bağımlılığı söz konusu olabilir. Onları göz önüne tutarak sporla aktif onları belirlememiz gerekiyor. Her türlü aşk enerjiniz var sevgili akrepler. Ve bu aşkı kendinize çekmek için yağ şafi çekin. Çünkü uzun süredir ilişkisiz olanlar beni kimse görmüyor, kimse beğenmiyor, neden beğenmiyor diyorsun. Bol bol enerjinize yağ şafi çekin. Eski sevgilinizin geri dönmesini istiyorsanız bol bol ona yağ gani çekin. Çünkü o içinizdeki aşk acısı hiçbir şeye konsantre olamadığınızı gösteriyor. Hadi bu duaları çekerek enerjimize yenilikler katalım diyorum. Ev taşınma mevzularımız uzun süredir hayal ettiğimiz bu ev benim olacaktır diyorsanız bununla ilgili büyük destek alarak ve kredi başvurularınız olumsuz olmayacak. Siz bu evi hayal ettiğiniz şekilde alacaksınız. Evinize tardilat yeni bir şekilde yap, yaratmak istiyorsanız mimar ya da tardilat konumlarımıza start verip evimizi yeniden oturtacağız. Kira ödememizde zorluk çekiyorsa hala sıkıntılarımız devam ediyorsa ev taşınmanız ve mal sahibinizle e, davalık durumlarınız ve bu davalık durumlar can sıkıcı olabilir. Mümkün olduğu kadar haklarınızla ilgili mücadele etmeyi unutmayın diyorum. Çünkü sizi zora sokacaklar. Dikkatli olun diyorum. Yeni ev arayanlar için hayırlı bir hafta. Güzel ev anahtarınızda söz konusu olacak. Güzellikler var. Evet eski sevgiliniz güzel güzel giderken sizi terk edecek. Yeni ilişkiye başlayanlar ciddiye tebliz. Çok eski ilişkinizle ilgili haber bazı diyaloglar alıp hüsran yaşayabilirsiniz. Ama sizinle alakalı noktada zaten bunu bitirmeniz lazım. Ruhsal yönünüz bununla alakalı mutsuzdu. Bunu bitirin ki yenilikler size denk gelsin ya da bu kafayla gidin. Hiçbir ilişki yaşamayın diyorum. Boşanma fikri olan sevgili akrepler için acele etmeyin. Eşinizin ve sizin düzelme evreniz var. Birbirinize tekrar şans vermenizi öneriyorum. Mesela farklı şehirde yaşıyorsanız ailevi sorunlar, anne ve evdataye ...ya da dayı sülalesinde sağlık problemleri, biraz ameliyatlık konumlar söz konusu olacak. Bunun verdiği bir stres olabilir. Sonu aydınlık olsa da bu stresi yaşayacaksınız, bilginiz olsun diyorum. Sizde de özellikle sağlık olarak bu aralar göğüs ağrılarımız ya da kafes tıkanıklıklarımız, nefes alamama zorluklarımız olabilir... E, bağımlı olduğunuz sigara ya da bu tarz şeyler varsa mümkün aldığı kadar uzak durmanız lazım. Yoksa riskli gözüküyorsunuz bilginiz olsun. Bu ara dikkatsizlikten kırılmalar, dikkatsizlikten çatlamalar yani el kırılması, çatlaklık ayak çatlaklıklara da dikkatli olun diyorum. E, ev hanımları bu ara en çok Eşinizin sizi mutlu etmesi, müjdeli haberler vermesi, sizin ona olan aşkınızın tekrar yoğunlaşacağı. Uzun süredir sizinle ilgilenmeyen kocanız size güzel sözler söyleyecek, şaşırın diyorum. Özellikle eşinizin ailesiyle aranızdaki yaşadığınız krizleri düzeltmek, yeni adımlar atacaksınız ve birbirinizle daha sağlam diyaloglar içerisinde olacaksınız. Yani bu hafta hem karışık olacaksınız hem de renkli olacaksınız. Doğru diyorum Hoşça kalın efendim. Mutlu kalın. Sevgili yaylar, nasılsınız? Sevgili güzel ailem. Ben, yorum yap bizde kalmayı unutma. Özellikle güneş terazi burcuna geçişiyle birlikte beklenmedik iş teklifleri. Şan, e, aynı zamanda şansı kendinize çekeceğiniz, hayatınızla alakalı sorguladığınız, sizi mutsuz eden birçok şeyi artık hayatınızdan çıkartma. Kendini sevindirecek, kendinizi mutlu edecek ve amaç amacınızı bulma haftanız olacak. O yüzden amaçlarınızı kucaklayın ve bu kucakladığınız her amaç sizi iyi hissettirecek. Özellikle işinizle alakalı hedeflediğiniz başarınız ve işinizle ilgili göremediğiniz ve sizi eksik e, yönlendiren sistemde üst düzey ve ekip arkadaşlarınız sizi motivasyonunuzu arttıracak. Haklarınız, duruşunuzla ilgili çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Siz bu kadar güzel aydınlanmayı en verimli şekilde yakalama evreniz var. Farklı bir kurumsaldan beklediğiniz teklifler gecikse de eninde sonunda hedeflediğiniz firma sizinle tekrar konuşmaya çağıracak gözüküyor. Yurt dışı ile ilgili gideceğiniz seyahatler, işgeli gideceğiniz toplantılar özellikle çok büyük bir firmada, yurt dışı firmasında çalışıyorsanız şirket sizi yurt dışına yollayacak gözüküyor ve belli bir süre orada kalıp sonra tekrar konum olarak buraya gelişleriniz söz konusu olacak. Yurt dışı ile ilgili ilgili işler ve orada kalmaya mücadele eden sevgili yaylar Ekim'in ortası daha sağlıklı olacak. Biraz daha sabırlı olursanız burada da bu fırsatları yakalayacaksınız. Şimdiden bununla ilgili başvurularınız olsun ama Ekim ortası bu konuda daha rahat geçişler sağlayacaksınız. Her şeyden önemlisi de kendi işinizi yapıyorsanız bol kazançlı bir hafta dengeyi bulmak, bereketi bulmak, huzuru bulmak, kendinize verilecek yeni insanlarla yapacağınız oluşumlar, toplantılar, konuşmalar, işinizi büyütmek için güzel fırsatları yakalamanıza yardımcı olacak. Bazen hayatınız sorguluyorsunuz Ben neden bu hayattayım? Neden bu alanın zorluğunu yaşıyorum dediğiniz her nokta size yeni ufuklar, yeni oluşumlar bakış açınızla birlikte hayatı daha dolu yaşayacağınız enerjilerinize katmanıza yardımcı oluyor. Çevrenizde sizinle alakalı Ters giden konuşmalara şahit olsanız da onlara gülümseyip onlara kendi kimliğinize doğru şekilde ispatlayacaksınız. Patronunuz size çok güzel bir teklif yapacak. Gözünüzü kapatın, imza atın diyorum. Eğer ki küçük bir kendinize ait iş varsa bununla ilgili imkan kapılarınızı zorlayıp büyütme, sosyal ağlar, dijital alanlarda reklamlarınız ya da bunlarla ilgili projelerle ilgili büyük fırsatlar yakalayacak. Sanatçıysanız sesiniz ya da yaptığınız sanat çok güzel noktaya doğru ilerleyecek. Enerjiyi yakala. Bu enerji sana bu hafta çok verildi. Sorgulamayı doğru yap. ...kendini doğru keşfet diyoruz. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada da... ...gayet eşinizle ilgili güzel yetki sahibi yapacaklar. Maaş konusundaki eksik noktalar ve primlerinizle ilgili noktada verilmesi gereken startlar verilmiş olacak. Kendi işinize farklı teklifler gelecek. Gözünüzü kapatıp farklı yolculuk size iyi geleceğini düşünüyorum. Spor salonunuz varsa, güzellik merkeziniz varsa bu ay daha yoğun, daha başarılı, daha bereketli olacak... Kendinize mustakil topraklı bir ev ya da toprak yatırımı yapmak istiyorsanız Eylül'ün en şansı 25-26-27 bu dönem yaptığınız her toprak ve yatırım size şans getirecek ama kendi enerjinizin en düşük olduğu gün 20'si olma ihtimali çok yüksek o gün bol bol yürüyüş yaparak o enerjiyi e, durdurmanız gerektiğini söyleyebilirim. Aşk konusunda şansım beni ne zaman yakalayacak diyorsanız 23 Eylül artık aşk konusundaki fırsatları kendinize söylenecek güzel itirafları kabul ederek yeni aşka yelken açabilirsiniz. Bitirmeye ve kurtulmaya çalıştığınız ilişkinizin saplantı dönemi yavaş yavaş bitip kendi özgürlüğünüze kavuşacaksınız. O yüzden siz bu dönem sorguyu doğru yapın. Rabbimle sorgulanmanın evresini doğru bulduğunuz takdirde hiçbir pürüzü ve hiçbir sıkıntı görmüyorum. Bunu bilmeniz lazım. Arkam terlemişti. Peçete gördüm. Oradan peçete çıktı ama neyse idaretin havlu yani. <gülüyor> Terliyoruz çünkü bir de evlenmeyi düşünen sevgili yaylar sürpriz evlilik aile desteklerinizle alacağınız evlilik huzur ve bereket ve ailenizin size sunacağı ev anahtarı daha sizi mutlu edecek diyorum bu ara nişanlı olanlarda ayrılık kararı söz konusu olabilir dikkatli ve temkinli olmanızı öneriyorum sevgili ev hanımları e, mutfaktaki bazı değişmesi gereken noktalarda eşinizin ikna olmuyor radikal karar ver kendin yaptır kendin eşini ödet diyorum yoksa ona bırakırsak bu ev ne olur ne bir şey olur. Artık bu startı vermen lazım. Son zamanlarda koltuklarla alakalı temizlik ve hijyen takınız vardı. Koltuklarınızı yeni kaplama yaptırmak istiyorsunuz. Yollayın yeni renklerde evinize renk getirsin diyorum. Bu ara çalışmayı düşünen ev hanımları özellikle çalışabilir. Özellikle e, de belediyelerden alacağınız kurslar size daha büyük başarılar elde edebilir. Hadi kursa git kendini geliştir. Yaratıcılığını geliştir. Kendini keşfet diyorum. Çocuk düşünenler için güzel fırsatlarımız var ama çok çocuğunuz var. Tekrar sürpriz hamilelik var gözüküyor. Dikkatli olun. Özellikle evinizde iki olan bir kız ya da üç olan bir kız varsa o ortancı çocuğunuz acayip zeki ve akıllı. O bilimsel olarak çok güzel kendini ispatlayabilir. Ona destek ve diğer çocuklarımızı sporla olgunlaştırmamız lazım. Bu arada en önemli şey boşanmada haklarımı almak istiyorum diyen sevgili yaylar çatır çatır tüm haklarınızı alacaksınız. Size yapılan yanlış... Allah katında ve adalet katında size geri verilecek hedefinize kitlenin. Bu arada da evli ve böyle birbirinizle alakasız olan çiftlere sesleniyorum. Eşiniz ve siz mutsuzsunuz. Birbirinizi karşı karşıya konuşun. Hem aileniz hem sizin aileniz artık mutsuzluktan çok fazla, kararsızlıklarınızdan çok fazla yoruldu. Hadi bu ilişkiye bir adım diyorum. Sevgilinize güven probleminiz varsa güvenin. O sizi aldatmıyor. Sizin ruhunuz, enerjiniz değişken bence siz kendi enerjinizi değiştirin. Sağlık olarak dediğim gibi dikkat etmemiz gereken noktalarımız özellikle böbrek ve bağırsak enfeksiyonlarımız ve büyük abdestimizde zorlanmalar söz konusu olabilir. Sağlıklı gıda tüketmenizi öneriyorum. Hoşçakalın. Sevgili oğlaklar, aile büyüklüğünümüzde Ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Aile büyüklerimizde sağlık problemi. Çocuklarınızla ilgili de dışarı yönü hareketlerini kontrol etmeniz gerektiğini başta not alıyorum. Eğitimlerini önemsemiyor olabilir, derslerini yapmak istemiyor, odaklanamıyor olabilirler. Bunları bir gözden geçirelim diyorum. Evet işinizle alakalı evrak yeni başvurduğun işlerde olumlu süreçler dikkatiniz dikkatli olunuz, olumlu süreçler var. Bulunduğunuz noktada özellikle evrak ve konularla ilgili yeni gelişecek e, yoğun bir tempo var. Bunları da gözden geçirmeniz ve tekrar tekrar kontrol etmeniz gerekiyor. Bu dönem bütün hafta gideceğiniz e, seyahatler ve iş gereği gideceğiniz noktalarda olumlu görüşmeler ve alacağınız netice hem iş konumunuz ve hem mertebeniz için sağlıklı noktada. Eğer bankada yardımcısanız konumunuz değişir. Eğer kurum yardımcısıysanız daha büyük noktalarda teklifler size Ayrı ayrı renk katacak. Evet konuşmalar, toplantılar, mailler, yazışmalar çok hareketli olsa da kendinize zaman ayıracağınız bir hafta sonu keyfini de şimdiden planladınız. Hadi hayırlı olsun diyorum. Kendi işinizi yap, yapmaya çalışan sevgili oğlaklar için. terazi Güneş artık teraziye geçişinde 23 Eylül'de hayatı... E, evresinde 20 çekime kadar devam edecek iş ve iş hayatınızla alakalı olumsuz olarak ispatlamaya çalıştığınız her nokta olumlu olacak. Yani sizinle ilgili bu adam olumsuz ya da bu kadın olumsuz diyorsa, siz kendinizi olumlu şekilde ispatlayacaksınız. Sadece bazı aksilikler, bazı dikkatsizlikler sizi biraz sıkıntıya sokabilir. Unutmayın ki Merkür Retrosu devam ediyor. Bu devam etmesi e, zirvede olurken sevgili oğlaklar 26 Eylül'de yeni ay ...terazide gerçekleşeceğiz... ...işinizle alakalı her beklenti... ...olumluluk süreci sağlayacak... ...hadi işinde kapılar inanılmaz açılacak... ...parasal hayatınız inanılmaz renklen renklenecek... ...unutulan borçlarınız... ...var olan vergileriniz ne varsa hepsini... ...sistematik olarak reyine oturtacaksınız... Korkmuyorum ben sizden, siz de kendinizden korkmayın. Rabbim sizin sırtınıza bir melek vermiş gibi ve bu melek sizin hayatınıza o kadar güzel enerjiyle katılacak ki ve bu enerjiyle birlikte gücünüz, renginiz, ruhunuz... Auranız çok fazla değişecek. Hadi bakalım siz alın meleğinizi. Rabbimiz size sunduğu bütün kapılar size anahtar elinizde doğru kullanın diyorum. Kendi işinizi yapmak istiyorsanız özellikle fırsat kapılarımız 21, 18, 21, 19 ve 22 çok şanslı bir dönem olacak. Enerjiniz ve pozitif ruhunuz yapacağınız her işte kalıcı anlaşmalar söz konusu olacak. Yurt dışı ile alakalı aksilikler, pürüzler önlenecek. Bize probleminiz varsa ve red alıyorsanız artık bu red dönemi bitip vizeniz ve başvurunuz olumlu olacak diyorum. Bu ara en önemli şey uyku problemleriniz. Gece devamlı iş konularınız ve oluşturmaya çalıştığınız yeni projelerle ilgili olduğu için yorgun kalkıyorsunuz. Biraz daha 10, hani 12'den 3 10, hani 11 ile 3 arasındaki vücut hücre enerjisini doğru uykuyla alırsanız daha sağlam bir noktada olursunuz diyorum. Evlilikçiliklerde tartışmalar hatsafa. Aile dışında çevrenizdeki insanlardan kıskançlık, göze gelmekten kaynaklı devamlı tartışma, küskünlük e Hat safhada olacak birbirimize yumuşak konuşmalar, dışarıdaki enerjileri eve sokmayın, evinizi bol sirkeli suyla yıkayarak bu enerjiyi büyütmenizi, büyütmemeniz gerektiği ve ilişkide gereksiz ayrılıklara sebep olacağınızı gösteriyor. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada net cevaplar alacağınız bir hafta, yeriniz burası. Sizin işiniz burası dediğimiz her noktada net cevaplar alıp kafanızdaki güvensiz evre bitmiş olacak daha kalıcı evrelerin aydınlanmasını yaşayacaksınız. Yalnız hanımınızın işten çıkartılma gibi bir durumda haksızlıklar var dava açılabilir siz davanızda haklı kazanç olacaksınız onlar açıyor siz de açmayı unutmayın. Bir de şöyle söyleyeceğim aile karı koca kendi işinizi yapıyorsanız bu ara birbirinize sıt düşmeyi bırakın işinize kontra, konsantrasyon olun yeni müşteriler yeni danışanlar yeni insanlar tanımaya doğru hareket edecek bereketinize bereket şansınıza şans katacaksınız. Ortakla ayrılma kararı veren sevgili oğlaklar, ortağınızdan kazık yiyeceksiniz, dikkatli olun. Ya da ekip ortaklı çalıştığınız kişiler sizin ayağınızı kaydırmak isteyebilir. Bu hafta gözünüzü dört diyorum. Sağlık olarak mümkün olduğu kadar e egzema, e alerjik reaksiyonlar, saç ve kaş dökülmelerimiz, vücut, e hani vücut, vücut dökülmelerimize dikkat edelim. E bunlar bizde susuz kaldığınızı ve bir... Cil gitmenizi öneriyorum diyorum. Yoksa lekeler daha sert bir noktada olabilir. Bir de aile büyüklerimizde kalp damar ameliyatı ya da, da prostatla alakalı sıkıntılar söz konusu olacak. Bu sizi yıpratabilir. Boşanma fikri olan oğlaklar. Evet yol ayrımı. Hayırlı olsun istediğinize eriştiniz. Mutlu olacak mısınız bakalım bilmiyorum. Tercih ettiğiniz insan mıydı, eşiniz miydi, eşiniz bende daha iyiydi. Siz tercih ettiğiniz insanla yol almak istiyorsunuz. İnşallah çocuklarınızın hakkını yemezsiniz, onların hayatlarına zarar vermezsiniz diyorum. Aşk, aşk konusunda terk edilen oğlaklar hala kalbiniz geçmişle yara alsa da yeni insanlar tanışmak istiyor. Siz onlara fırsat ver, bu kafayla çok beklersin artık, dikkatli ol diyorum. Ciddi olanlarda da söz, nişan konularımız hareketli hatta sevgiliniz size hediye alacak, bilginiz olsun. Bir de aracınızda ufak tefek kazalara dikkat edelim. Araç yerindenlenmesi, araç bakımımızı unutmayalım. Sıkıntılar var gözüküyor. Bir de geçmiş bir dostunuzun size borcuyla ilgili konularda biraz zorluk dönemi var. Onun biraz daha ekonomisi düzülmesi lazım, düzelmesi lazım. Eğer siz kendiniz için isteyecekseniz o mağdur olacak. Siz zaten biraz sıkıntılıydınız, alışkınsınız. Biraz ona destek devam edilmesi gerekiyor. Annenizin diz ve kemiklerinde hassasiyeti var. Bir de anne ve oğul arasındaki gerginlikler ve erkek Kardeşinizin sorumsuzlukları annenize yıpratıyor. Acilen dışarı yönü, yönü bitip aileye konsantre olması lazım bu erkek abiniz ya da kardeşiniz. Yoksa anneniz bu konuda çok ızdıraplı. Dikkat edin. Sevgili ev Hanımları e, evinizde e, elektrik eşyalarınızla ilgili. Mesela elektrikte ne bileyim ampulünüz patlayabilir. E, elektrik giderlerinizde sıkıntı olabilir ve elektrikçi çağırmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili kovalar, para, özellikle 23 Eylül'de terazide, güneş teraziye geçerken borcunuz ya da sıkıntı olduğunuz birçok noktada aydınlığa erişeceksiniz. Beklenmedik paralar, sürpriz, elinize geçecek fırsatlar, borçlarınızla alakalı sıkıntıları üzerine sokacaksınız. Birçok noktada da sıkıntılarınızdan yavaş yavaş kurtulmayı ve bu kurtulmayla birlikte maddi olarak yeni sayfa açıp, kendi kazancınızı, ev alımınızı, eşinizle alakalı gergin anları toparlayıp daha güzel akışa bırakacağınız bir hafta. Yani bunları dikkat etmemiz lazım. İş konularımızla alakalı özellikle beklenti olduğumuz noktalar pozitif bir enerjiyle odaklanırsak iş yerimizdeki aksilikler bitmiş. Daha kendimize ait alanı belirleyeceğimiz büyük kurumsal alandaysanız da yerde yönetim ve yöneticiler arasındaki krizler, tartışmalar her geçen gün büyüyecek. Siz yerinizi kontrol etmeye devam edin. Hatta size gelecek bazı teknikleri gözden geçirmeyi de unutmamanız lazım. Eğer ki devlette çalışıyorsanız ciddi bir kontrol, ciddi bir güvenlik temposu, ciddi bir kaoslar var. Ani çıkartılmalar, ani denetimler size sıkıntıya yaratabilir. Yer değişimi isterseniz daha sağlıklı olabilir. Bu ara banka işlemlerinizde hırsızlık olabilir. E, sizi dolandırıcı insanlar arayabilir. Dikkatli olun, kontrol edin. Kendinize zarar vermeyin. Her telefona Açıp inanmayın. Telefondan gereksiz paraları güvenip de bankanıza gidip para koşturması araştırmayın diyorum. E, bir de kendi işinizi yapıyorsanız işinizle alakalı dışarıdan gelecek yeni teklif, işinize ortaklı teklifler var. Gözden geçirin. Haklarınız olan parayı alın. Ortağınız size uğurlu ve bereketli geçecek, gelecek diyorum. Eğer ki yeni iş kurmak istiyorsanız ve özellikle sevgiliniz ya ilişkinizle ortakla ya da çocukluk arkadaşlarınızla ortaklı bir iş kurmak istiyorsa gözünüzü kapatın yapın. Çünkü kazanç ve kafanızdaki proje ağlar şeklinde olacak. Bu ağları doğru kullandığınızda da Güzel evrelerimiz var. Evet unutmayın ki e, mirasla alakalı, davalarınızla alakalı akış hızlanacak haklarınız olan birçok noktada gözünüzü açık tutun. Bu haklarımızı doğru noktada aydınlığa kavuşturacağız. Şirketinize ani operasyonlar gerçekleşebilir. Patronlarınız denetime sokabilir ve yabancı dil eksikliği olan sevgili kovalar et bundaki yarımlıklarınızı dikkate, dikkate almanız lazım. Büyük Amerikan şirketi ya da Avrupa şirket kurumsal firmasına girmek istiyorsanız, burada güzel teklifler var. Dilinizi yoğunlaştırarak altyapıyı güçlendirebilirsiniz. Bu da size iyi gelecek. Yani bu ara internet, sosyal ağlar, flörtöz ruhunuz çok fazla. Herkese gider yapacaksınız. Yani o olmazsa o teki, o olmazsa o teki dediğimiz bir enerjiniz var. Ne yapıyorsunuz? Kuradan insan mı çekiyorsunuz? Kalbiniz sizin bir ilişkiye değil de bir sevgiye, bir güvene, güven alınan ihtiyacı var. Yani ona ondan hoşlandım deyip kendi yaralarınıza tekrar yara açıyorsunuz. Biraz sakinleşin, biraz slow slow yapın. Kendi enerjinizi bir düzeltin. Yani zaten sizinle ilgilenen, sizin enerjiniz o kadar yüksek ki zaten siz nerede kendi kalitenize olmayan insanları kendinize çekip ben aşık oldum. Yok arkadaş hem eğitimi hem kültürü hem aileye uyuşmuyor. Bunları bir düzeltelim. Kendimize uygun enerjiye gide. Biraz ara veriyoruz. Geçmiş ilişkinizin sizden özür dileceğini sevincini yaşayacaksınız ama dediğim gibi kendi kalitenize adım atın. Bu ara eğitim konusundaki ve iş gereği gideceğiniz seyahatlerde güzel aşklar var ama yine diyorum size dikkatli ve iyi elemeniz lazım. Sevgiliniz ilgili gelecek planları yapan sevgili kovalar. Evet hayatınızdaki insan sizinle ilgili planlar yapıyor ama onun yurt dışı hayali de var. Birlikte bu yola gidecekseniz doğru bir noktadasınız. Yok ben burada onu beklerim derseniz sevgiliniz yurt dışında gidip başka bir insanla e, düzen kurabilir. O yüzden sevgilinizin arkasını bırakmayın diyorum. Sizi öneriyorum. Çalışan evli çiftlerimizle ilgili de hayatınızda ortak bir ev kararı almaya karar verdiğiniz hayırlı olsun. Çok rahat bir şekilde ödeyeceksiniz. Ama işinizde bir değişimden çok sizin kendi Kendinizi geliştirecek noktalarınız var. Bunun farkına varın diyorum dedim bile. Bir de yeni başlayan bu kişi doğru mu diyorsanız yine uyardım. Kendi kalitenize uygun bir enerji haftanız yok. Sakin, akıllı ve mantıklı. Spor'a verin, maddi konularınız düzelecek, ekonomik gücünüze renk atacaksınız. Gardolabınızı yenilemek istiyorsunuz. Kafanızda seyahatleriniz var, Karadeniz turunuz var. Bunları gidip yapın ki enerjinize iyi gelsin. Evet ev hanımları bu ara en önemli şey sizin... Ee, kendi alanınız ve ailenize ait miraslar konusunda haklarınızla yüzleşme, kardeşlerinizin size haksızlık yapacağını bilin, eşinizin doğru söylediğinize inanın. Burada eşiniz para göz olabilir ama sizin haklarınızı savunuyor, mümkün olduğu kadar onun dediklerine kurak atsın diyorum. Bu ara boşanma fikri olan sevgili kovalar acele mi ediyorsunuz? Tekrar bu ilişkiye bir şans verip tekrar çocuklarınız için adım atmanız gerektiğini düşünüyorum. Ama hak konusunda zaten boşansanız da eşiniz, bir, eşiniz bütün malları başka bir insanın üzerine geçirdi. Zaten ailesinde bu mallar. İmkanı yok hak alamazsınız. Bir kıtırık çocuklarınıza vereceği bir para var. Ona göre şu an düzeninizi bozmayın. Zaten gidecek ekonomik gücünüz de yok. Oturun oturduğunuz yerde diyorum. Ama sözlü şiddete maruz, maruz karanlar devlet güvencesindeyiz. Lütfen dev devletinize başvurun. Arkanızda e, en azından kontrollü şekilde şiddetten uzak oluşmasını gerektiğini uyarıyorum. Uyardım bile. Toprak almak, yatırım yapmak isteyenler için güzel bir nokta. Sağlık olarak dikkat etme, geniz eti, akıntılarımız, sinüzit problemlerimiz, nefes alamama sıkıntılarımız, hat safhada olacak sinüsüt kaynaklı acil bir çözüm. Bir de küçük estetik ruhunuz var. Botoks ya da yapmanız gereken dolgularınızı doğru doktora gidin. Son zamanlarda estetikte var olan sıkıntılar insan vücudunda çok ciddi riskler. Doğru doktor, doğru evreye adım atmanızı öneriyorum. Evet sürpriz mesajlar, mailler sizi mutlu edecek. Kariyer anlamında da eğitimlerinizle ilgili planınızınız birçok nokta aktif olacak korkmayın. Sevgili balıklar beğen, yorum yap. Bu havai ruhunuz, ben bilirim edanız, ben yaparım edanızdan bir çıkmamız lazım borçlarınız ve iş konusundaki düzeninizi ortaya koymanız lazım. Daha dikkatli, daha kelimeleri dikkatli kullanmanız lazım. Ayrıca hayatınızdaki insana çok fazla değer verdiğiniz için, karşı tarafın değerini de görmediğiniz için kendi kendine şüphelenme. Hayatınızdaki insan o bortta hiç değişmedi. Siz daha duygunuz ve yoğunluğunuz hakim olduğu için ondan o beklentileri belli. Ürün aynı, hiç değişmedi. Bir de işinizle alakalı birçok noktada kendinizi ispatlamak için Gerçekten 23'ü ve 22'si ve 24'ü bu konuda çok şanslı olacaksınız. Aktif iş kapılarımızla ilgili fırsatlar yakalayacaksınız. Dikkatli olmanız gereken 3 gün ve bu konuda konum mertebe paranızla alakalı çok rahat bir şekilde konuşabilirsiniz. Kurum, sabit bir alanda kurumsal bir firmadan beklediğiniz bir çağ, beklediğiniz teklif olumlu olacak ve gideceğiniz yerde kalıcılığınıza doğru ilerliyoruz. Sevinçli iş haberleri. Size sıkıntıya sokmayacak iş kapı fırsatlarımız var. Mutsuz olduğunuz noktalara veda edin. Yepyeni fırsatlar ve yepyeni kapılar size mutluluk yaratacak. Eğer ki kurumsal alanda değişimler beklentiniz varsa ufak haberler gelecek. Değişmeyecek haberler gelişi ve sizin yeriniz ve burada çıkartılacak insanlar var. Yeni gelecek insanlar var. İlk önce sistemin bir düzelmeye ihtiyacı var ama siz orada kalıcısınız. Yerinize kontrol edin istiyorum. Eğer devlette çalışıyorsanız ve bu devletteki sistem ve adapte olamıyorum. Herkes burada kendi alanı, aile yapısını kurmuş biz dışlanıyoruz diyorsanız bununla ilgili şikayetler oluşturmanız gerekiyor. Yoksa sizin ayağınızı kaydıracaklar ve size iftira atabilirler. Dikkatli olun diyorum. Eğer ki farklı bir yere ta taşınmak, e, devletle alakalı noktada beklentileriniz ve çevreniz varsa bir an önce bulunduğunuz noktadan veda etmeniz gerekiyor. Yoksa sizi damga yapabilirler. Dikkat ol dikkatli olmanızı öneriyorum. Kendi işinizi yap yapacaklar da ekstra paralar ve kazançlar var. Ama arkamızda birikmiş bazı borçlarımız var. Gelecek paraları birikmiş borçlarımızı çözdüğümüz takdirde daha derin nefes alacağımızı Unutmamanız gereken Çünkü size para gelince batıyor Hemen gideyim şunu alayım ya. Alma arkadaşım ilk önce sıfırlan İlk önce bitir. İlk önce eşine ver İlk önce borçlarını kapat gibi rahatla Yani bu senin bu her şeyi alacağım kafasından Bir vazgeç çoğaltmayı kendi ev düzenimdeki borçları bitirerek çoğaltırsanız hem ev anahtarınız hem araç anahtarınız daha özgürce hareket edersiniz. Çünkü burada bazı hacetik icra konular var. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada da bu ara eşinizin geliriyle alakalı bazı artışlar söz konusu olacak. Bu da hoşunuza gidecek diyorum. Ama kendi ortaklı işleriniz varsa da iş yerinizi taşımak, daha büyük bir alana geçmek, alanı daha büyütmek istiyorsanız start verin başarılı olacak gözüküyor. Hımm Duygusal olarak Evet parasal beklentiler Özellikle köklerden gelecek bir sürü miras Ve araziler var ama burada Kuzenler arasındaki çatışmalar ve Burası benim babamın hakkı Burası benim anamın hakkı diye diye birbirinizi yediniz Artık adalet noktasında Çözülmesi lazım kendi aramızda kalırsa Kavgalar bu mal bölüşülmez Bir an önce bu konularla ilgili Dava etmediyseniz davanıza Başlatın diyorum bu ara Bir de size güzel böyle Güzel bakan, yüz hatta ay gibi parlayacak bir insanla aşk ve bu aşk evliliğe doğru götürecek pozitif enerjinize renk katacaksınız. Bir de yurt dışına yerleşmek isteyen sevgili balıklar, evrak eksiklikleriniz söz konusu red cevabı alabilirsiniz. O yüzden şu an bir kontrol edin, evraklarınızı ondan sonra verirseniz red cevabı almazsınız diyorum. Küçük esnaflar, sevgili küçük esnaf Bizim küçük küçük esnaflarda Ekstra danışan müşterileriniz yoğun olacak Rızkınız artacak, hiç korkmayın Kapınıza bereket, bol bol karınca duası okuyun Yani ben o faturayı, bu faturayı Nasıl ödeyeceğim derken rızkınız çok güzel Açılacak Evlenmeyi düşünen çiftlerde biraz gün tarih konusunda Kararsız kalabilirsiniz Ama apar topar evlilikte yapacaksınız Bunu unutmayın diyorum Sevgili ev hanımları bu ara Özellikle parkeleriniz Kalkmak üzere yani böyle kalmayacaksınız parkeler şöyle kabarmış gibi gözüküyor. Kendinizi ikna edip bu parkeleri değiştirmeniz lazım. Ve kışın çok soğuk oluyor ve altlar sağlıklı gözükmüyor. Bir an önce parke noktamızı değiştirelim. Böyle iki katlı bir evde oturuyorsanız evinizi ortak bir kararla satmaya karar verir. Yer değerliydi. Satmamanızı öneriyorum. Arsa konumuzla alakalı almak istediğimiz yer kıymetli. Burayı gözünüz kapıdı. Kredinizi çekin alın. Çünkü burası size çok büyük bir kazanç sağlıyor. Toprak tarım ya da organik alanda çalışan sevgili Balıklar için güzel fırsat ve yurt dışı ile bağlantı kurarak işinizi daha büyütmek isteyeceksiniz. Bununla ilgili fırsatlarınız var. Evet eğitim konusunda bazı aksilikler yaşayabilir. Huzursuzluklar arasında kalabilirsiniz. Aileyi depresyona sokabilirsiniz. Eğitiminize özen verin sevgili gençler diyorum. Çünkü aşk ruhunuz hiçbir şey önemsemiyor gözgü Evet hanımlar evdeki parkeler. Bir de eşinizle alakalı onun tutumsuz tavrı söz verip hiçbir şey yapmaması sizi yıpratıyor. Evet siz de artık ona alıştınız ama bu alışkanlık yaşlılıkta ömür boyu bununla gitmez. O yüzden bu kararı bir psikologla bir danışanla çözmeniz lazım. Yoksa sıkıntı. Bu ara çocuk fikri olan çocuk tedavisi düşünenler için evet enerjimiz çok yüksek tedaviniz olumsuz gözükmüyor. Yani ayın en şanslı günü ne derseniz 3 Ekim 4 Ekim'de bu tedavilerimiz ya da 7 Ekim'de bu tedavilerinizi yapabilirsiniz. Hem dengeli hem Allah katındaki adalet size evlat olarak oluşum sağlayacak gözüküyor. Diş eti iltihaplarınız ya da kaplamalarla ilgili sıkıntılarımız söz konusu olacak. Bunlara dikkat edelim. Bir de balgam yani faranjetiniz azabilir. Sonbahar alerjisi sizi biraz sıkıntıya yaratabilir. Bunları kontrol edelim. Hoşçakalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.